Merhaba arkadaşlar ben Süleyman. Bu videoda etik imza platformu üzerinden belgelerimizi elektronik imzalama yöntemiyle yasal olarak nasıl imzalayabiliriz? Detaylı bir şekilde bunu anlatıyor olacağım. Ee, öncelikle başlattıklarım başlığı altında daha önceden oluşturduğum e, imzalamak istediğim söz konusu sürecimi görüntüleyebiliyorum. E, siz yeni bir imza sürecinin nasıl oluşturulması gerektiğini bilmiyorsanız bu konu hakkında hazırladığımız videoyu izleyerek detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. E, sürecimin detayına baktığımda İlk imzacı olarak kendimi görüyorum ve bu belgeyi imzalamam gerekiyor. Ee, i̇mzalama ekranına ulaşmak için ekranda gördüğünüz mail adresine gelen e, bir bildirim olacak ve ben, benim bu bildirime gitmem lazım. O yüzden gelen kutuma bakıyorum. Bildirime tıklıyorum ve etik imza tarafından gelen bildirim üzerinden göster ve imzala diyerek e, imzalama ekranına ulaşıyorum. E, gördüğünüz gibi imzalama ekranında... E, belgemizin ön izlemesi görünüyor. Bütün ifadeler e, yerine yerleşmiş durumda. Belgede herhangi bir hata yoksa sürece devam edeceğim. E, fakat ben bu belgede bir hata olduğunu düşünüyorsam veya bu belgeyi imzalamak istemiyorsam açıklama kısmına sebebini girerek bu işlemi reddedebilirim. E, sürece devam etmeden önce e, sürece devam edeceğimiz e, imza yöntemini size tanıtmak istiyorum. Elimde gördüğünüz USB kart okuyucusuna takılı bir elektronik sertifika. E, token olarak veya USB flash bellek olarak da adlandırılabiliyor. E, bu cihazı devlet tarafından yetkilendirilmiş elektronik sertifika sağlayıcılarından satın alabilirsiniz. E, ben token ile imzala diyerek sürece devam etmek istiyorum. E, ve bir uyarı alıyorum. E, bu uyarıyı almamın sebebi de e, kullandığımız cihazın ve tarayıcının e-imzamızı tanıması için bir takım işlemler yapmamız gerekiyor. E, i̇lk olarak tarayıcımıza extension yani eklenti eklememiz lazım. O yüzden e, burada ekleyiniz diyerek e, Chrome'un web mağazasına ulaşıyorum. E, şu an bu işlemi Chrome üzerinden yaptığım için e, Chrome mağazasına yönlendirildim. E, imzalama işlemini Chrome dışında Safari, Firefox, Opera, e, Microsoft Edge gibi farklı tarayıcılardan yapmanız da mümkün. E, o yüzden Chrome'a ekle diyerek uzantımı ekliyorum. E, bu sayfayı artık kapatabilirim. Ve yenile diyorum. Ee, imza sayfam yenilendi ve tekrar token ile imzala diyerek e, ikinci aşamaya geçiyorum. İkinci aşamada ise e, bilgisayarımın da e, akıllı kartımı tanıması için e, bir takım kurulum yapmam lazım. Ve bu kurulum için de herhangi bir Java programına gerek yok. Buradan basit bir şekilde indirin diyerek e, imzalama sürecine ulaşabilirim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, gerekli kurulum dosyası bilgisayarımıza indirilmiş durumda. İndirilenler klasörü üzerinden etik imza x64.msi dosyamıza çift tıklayarak kurulum işlemini başlatmak istiyorum. Bir kurulum siyirbazı bizi karşılıyor. Next diyerek hızlıca kurulumumuzu devam ettiriyoruz. Kurulum hızlıca yapılıyor. Close diyerek bu sayfayı kapatabiliriz. Java gibi bir program gerektirmeden Kurulum işlemlerinin arka planda çalışması için e, kurulum işlemleri hızlıca tamamlandı. E, i̇mza atmak için artık tek eksiğimiz e, akıllı kartımızı bilgisayarımızın e, USB girişine takmak olacak. Akıllı kartımı taktım. E, daha sonra token ile imzala diyerek e, sistemin e, sertifikamı bulmasını bekliyorum. Evet sertifikan bulundu. Seç ve imzala diyerek sürece devam edeceğim. Burada bir pin kodu girmem gerekiyor. Bu pin kodu elektronik sertifikamı aldığım sırada oluşturduğum ve sadece benim bilmem gereken gerçekten önemli bir güvenlik önlemi sayılan bir pin kodu. Bunu etrafımızda paylaşmamaya dikkat edelim. İzninizle pin kodumu giriyorum. Daha sonra imzala dedikten sonra e, sistemin e, pdf üzerine arka planda bir zaman damgası ekleyip e, bu belgenin e, benim tarafımdan imzalandığını kesinleştirmesini bekliyorum. Gördüğünüz gibi belgemiz imzalandı. Daha sonradan bu sayfayı kapatıp e, platformumuz üzerinden e, sürecimizi bir kontrol edelim. Evet, süreç %50 olarak tamamlanmış ve birinci imzacı tarafında da elektronik imza atıldı olarak görüntülüyoruz. Elektronik imzalama yöntemiyle işlem yapmak bu kadardı. Daha farklı videolarda daha farklı imzalama yöntemleriyle yine birlikte olacağız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi çalışmalar, iyi günler diliyorum.